kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir. Bunu bir an önce terk etmeye bakın karabaş çayıyla. Bunu tükettiğiniz zaman tereyi 15-16 tane saplarıyla beraber taze tere öğleden evvel ve öğleden sonra bunu 5 gün uygulayın. Bakın o akciğerleriniz nasıl temizlenecek. Normal diğerleri de sigara içmeyenlerde de Mutlaka e, sekresyon yaptırıyor. Bu arada bir şeye dikkat etmelerini öneririm. E, yani öneririm derken, şimdi idrara çıktıklarında idrarda hafif yanma yapar. Bu yanmayı en çok erkekler hisseder. Çok hafif. E, dolayısıyla o teredendir. Bu arada tabii ki e, şey yapıyor. E, tüm idrar yollarında dezenfekte etmiş oluyorsunuz e, tere sayesinde branşlarınız olduysa mükemmel